Ağaçlarına rekor gübre yaprak gübresini kullandık. Ve uygulamayı bugün günlerden şu an pazartesi uygulamayı perşembe günü gündüz yaptı. Doğrudur. Gündüz yaptı. Ve Betullah Bey'den gördüğü sonuçları şimdi izleyeceğiz haliyle. Uygulanan ürünümüz budur. E, rekor gübre yaprak gübresi. Evet. efendim. Bey Beyciğim şöyle geçelim lütfen. Efendim nedir zorunuz Nasıl? E, bu, öncelikle bizi nasıl buldunuz? Bir anlatırsınız. Buradaki, bir o konuda. buradaki sizin... Hayır, bizi nasıl buldunuz? Gayet iyi buldum. Nasıl buldunuz? Çok iyi. Kimden buldunuz? Tavsiye kim etti? Bu bir şeyden e, su getiren bir arkadaşımız tavsiye etti. Onda zeytinleri varmış. Evet. Tesadüfen işte iyi olacak hastaneliyana doktor kendi gelirmiş gibi oldu bu Aha. iş. Tavsiye etti size? Tavsiye etti. Ben, ben anında zaten konuştuktan sonra hemen geldim. Sizi ofisinizde zaten buldum. Siz de hmm. yardımcı oldunuz. Allah razı olsun. Tamam. Tavsiyelerde bulundunuz ve uygun gulamayı yaptık. Gayet iyi gitti. Ne gördük? 3 yani gün oldu değil mi? Perşembe uyguladık. Dört bugün dört. E, perşembe. Perşembe, cuma, cumartesi, cuma pazar. Cumartesi 2, pazar 3. 4. gün bugün. 4. Ne gördük 4. günde falan? Bu 4. gündedeki filizlerin canlandığını gördüm. Ağaçlardaki renk değişimini gördük. Yani yeni çıkart ne çıkarttı gene? yeni filizler sürdü. Göster lütfen. İşte bakın burada Evet sizde. Bunlar yoktu evet. ve bunlar buradaki yaprakların rengi bu değildi. Hı -hı. Daha beyazımsı ve kapalıydı bu yapraklar. Hı -hı. Böyle aç, açık değildi. Anladım. Renk konu yani şu gördüğümüz şöyle izin ver isterseniz. Evet. Yani şu renkleri canlandır diyorsun, rengini. Evet evet evet evet. evet. Rengini, bakın, koyu hale getirdi. Bakın, bakın filizleri görüyor musunuz? Evet. Burada. Evet. Bakın burada. Her yerden. Evet. Ancak toparlayacak zaten kendini. Bunlar hep yeni çok mutluyum. Şu şeyler. Evet. evet. Tavsiye edildiği kadar varmış yani. Tavsiye edildiği kadar yani yaprak var. Yaprak gübresini kullanan bir zeytinci. Tavsiye ederim herkese. Tavsiye ederim Dostunuz herkese. evet. Herkese tavsiye ederim. Evet. Doğru. Doğru adres. Peki gelelim uygulama şeklinde şimdi. Evet. Devam edelim ağaçlarımızı gösterelim şimdi. Ağaçlarımızı gösterelim. Ee, Tabi aralarında çok kötü ağaçlarınız da var. Yani ölmüş komple ölmüş yani. <gülüyor> bunlar da zaten e, bunlar da e, ölecekleri de son anda kurtuldu. Ömürleri varmış evet. herhalde sayenizde. Kurtulacak gibi görünüyor. Yani biz de elimizden evet. geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu yeni çıkanları bir gösterir misiniz yani? Yeni çıkan da yani? bakın burada. Ha. Her Aynı tarafında mi? bunu yaptı yani? Her tarafında bunu yaptı. Evet doğrudur. Bakın evet. burada. Bakın burada. Evet. Bakın burada. Şu uygulamayı nasıl yaptığınızı anlatalım. Bu tür bozuk ağaçları da gösterelim Bu, lütfen. Şimdi. Burada, e, burada sizin tavsiyeleriniz uyarak gövdelerine gövdelerine daha fazla kullanarak yüksek oranda yüksek oranda Evet. yapraklarda sizin söylediğiniz gibi daha seyrelttik daha seyrelttik yani bugün evet. burada uygulama arkadaşlar şöyle yaprak bölgelerine 100 lira suya 250 oranında evet. sıkıldı ancak gövde bölgelerine ise 100 lira suya İki değil 250 değil 1 litre uygulandı. Evet. Yani oran bu. Evet. Yani 4 katı daha daha yüksek evet. oranda kullandık evet. haliyle. Evet. Ve gördüğümüz gibi ağacımızı 4. günde ne hale getirdi? Bu hale getirdi. Doğrudur. 4. günde ağacımız evet. bu hale getirdi. Şimdi daha bozuk ağaçlar geçeceğiz. Buyurun, devam edelim şöyle. Birkaç ağaçta gezelim. Gezelim. Şöyle bahçemizi çekelim. Burası tabii şöyle bakıyoruz. Sizin çok tatlı imal bir bahçeniz ama ağaçları evet. tabii çökerek getirmişsiniz buraya. Evet. Çökerek getirdik. Nereden yani, getirdiniz bunları? 2017'de Ulukent'ten. Emir oradan. Gemli karşıtları bunlar. Evet, gemli. Gemli bunlar. Evet. Tabii bir türlü oturmadı haliyle. Oturmadı. Ancak oturacak. Ancak Abi, çok, oturmadı. Ay, çünkü kepçeyle söküldük. Ha. Çok hasar gördü. Topraklı getiremedik yani. Evet, burada rekor gelişim ürünümüzü de topraktan verdiniz ama hatalı verdiğinizi gördük. Yay gibi çizmişsiniz ve tekrar uygulanacak. Evet. O da ayrı konu. O da verildiği zaman çok daha hızlı bir şekilde gideceğini ben size söyleyebilirim Halil'e. Bugün gösterelim lütfen buradakinde de şu ağaçta da şekilde, şu gövdelerde peki ne oldu hızlı bir şekilde, gövdeleri gösterelim. Gövdelerde de bakın buralardan işte yeşermeye başlıyor. Bakın, bakın. Bunlar yeni çıktı değil mi Evet evet bunlar yoktu. Evet. Peki ürünle ilgili evet. ne diyebilirsiniz yani tarif olarak? Ürünle ilgili ne diyebilirim on numara beş yıldız. Peki sabahki, bahsiyelerini tavsiye ederim. Bahçenizdeki evdeki ağaçları da kullandınız sabahleyin? Evet sabahleyi kullandım. Orada sadece yaprak gübresi mi kullandınız? Yaprak gübresi kullandım orada. Fakat orada. 5 saatte mi sonuç aldınız orada ben? 5 saatte <gülüyor> fark edilir, fark edilir şey, gözle fark edilir şey gördüm. Yapraklar canlanıyor. Evet evet harika. Çok Aynen güzel. öyle. Çok güzel yani bugün gelelim devam edelim. Evet. Ağaçta şu gelelim daha kötü ağaçlara gelelim buyurun. Ee, bugün bakıyoruz. Size şu ağaçta ne oldu? Bakın burada da. Gösterin. Her orta. şey ortada abi her şey bariz. Bunlar yoktu yani. yani. Duran bir ağacı yürüyüş Dört yani önce. 4 gün önce bunlar yoktu. Dört gün önce bunlar yoktu evet. yani. Dört gün evet. önce bunlar bu filizler. 4 gün de bu hal getirdik. Şu evet. şu şunlar yani şu beyazlar şey açık kişiler. Evet, açık kişiler hepsi. O. Ağacın halini görüyorsunuz. Ağaçlar bu halde. Son derece yıpranmış vaziyette ve sıkıntılı. Burası taban arazi. Devam edelim buyurun. Şu daha kötü ağaçlar vardı. Bakın ileride bu şu dalları olmayan. Şöyle gelelim buyurun. Bakın. Asıl mesele bu. Bugün şu ağaçtaki hali görelim. Evet Beytulap Bey'cim, bakalım şöyle. Evet, görüyor musunuz? İşte bahsettiğimiz ağaçlar bunlar. Evet. Neydi bunların hali? Bunlar nereden çıktı şu anda? Bunların hali, bunlar da He. çok ufaktı. Birdenbire gelişti. Yani burada daha önceki dallar böyleydi. Böyleydi. Bakın işte bakın bu hale geldiler. Ha, göstereyim şöyle bir dur. Bakın daha önceki dallar böyleydi. Hı hı. Bakın Kuru bu gibi. hale geldiler. Evet. Yani bu, şu gördüğümüz şeyleri dört günde çıkarttırdı yani. Evet evet. Bakın gövdede de patladılar. Gösterelim bir saniye. Gövdede de patlıyor. Evet gövdede de patlıyor. Evet. Dört günde. Evet. Evet. Dört günde bu hale getirdi. Evet. Şöyle bakıyorsunuz. Tavsiye edildiği kadar var diyorsunuz yani. Doğrudur. Evet şu anda şu ürünü de şöyle gösterelim. Ürünümüzün hangisi olduğunu. Heh, şu gördüğümüz gibi ürün de budur. Kaptan bu. <gülüyor> Kaptan mı diyorsunuz? Evet. Kurtarıcı <gülüyor> bu. Evet, kurtarıcı bu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz bu şekilde evet. bir durum. Ee, durum bu, bu şekilde ve zaten başka tavsiyelerimiz olacak sizlere. Çünkü önemli olan ağacı kurtardık. Arkasından verime geçirmek, e, sağlığa getirmek, daha fazla büyümesini sağlamak. Bunlarla alakalı zaten de siz e, durumu gördünüz yani. Evet, aynen evet. öyle. Vakıfım. E, tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum. Bu arada bakın, gelelim burada. Arkada bir ağaç daha var. Mesela bununla hiçbir şey yok şu anda, yani sıfır. sıfır işte zaten bizler sizlere bir... şöyle diyeyim, bununla ilgili zaten şöyle bir ağaçta biz zaten hiç kimseye bir söz veremeyiz yani bu konuda. Evet. Zaten bunu da atarken konuştuk bu şekilde sizinle, tabii, tabii, tabii, ne dedik size? Doğrudur, doğrudur. Ne dedik size? %100 garanti veremem dediniz. Yani %50 de veremem dedim. Yani. Evet. Çünkü bakın evet. şu ağaçta evet. gördüğümüz gibi. Peki gelelim buraya şu anda. Buradaki değişim ne oldu efendim şu anda? Buradaki değişimle burada bir yeşillik vardı ama sanki biraz daha canlandı gibi hissediyorum. Evet. Bakalım iyi evet. olacak inşallah. Tabii bakın aşırı kötü durumda olan ağaç olduğu için. Evet. Bunun içerisine su yürütmek çok daha zor. Çok evet. çok daha zor. Evet. Daha önce biraz daha önce müdahale edilseydi demek ki hepsini rahatlıkla kurtarabilirdik. Çok geç kalınmış bir müdahale yani. Evet. Çok geç kalmış müdahale. Bakın Abi yani. O diplerden verse de sonra ben bunun üstünü traşlan ama kolay. Tamam. Yani ama çok geç kalmış müdahale. Doğrudur, şu doğrudur. ağaca mesela şu ağaca bu, bu, bu, az önceki ya, buraya gelmeden önce evet. daha önce müdahale edilseydi bugün şu an ağaçlarımız e, daha iyi o hale gelirdi. Daha iyi olacaktı. Durum böyle. Yani bugün Aynen. bu Bu şekilde yani. Evet şu an zaten zeytin ağaçlarımızda da rekor gübre yaprak gübresini kullanmaya başlayabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet. Zamanı gelmiştir. Rahatlıkla e, atmaya başlayıp atarken İçinize sinerek? Evet. Atarken muhakkak suretle e, hem e, yapraklarını atın hem gövdesini atın. Atım yaparken de e, mümkün olduğu kadar gövde ve yapraklar çise gibi iklimsel sebepler dolayısıyla ıslak olmasın, kuru olsun. Buna dikkat edin rekor gübre uygularken. E, durum böyle. Çok teşekkür ederim. E, yani şu an tabii şey...